Ahpablarım hoş geldiniz. Ee, ben Serdar, bu da bayaşok Infinite. Bu hafta böyle bir şey yapayım dedim. Bu hafta e, bir bölüm daha çekelim dedim. E, Baylıyorum ya bu oyuna, Baylıyorum abi. Böyle oynuyordum ve gerçekten yani oynamıyordum da bir şeyler falan izliyordum ve canım çekti. Aslında şeyden doğdu. Bu işte oyun dünyasındaki son olaylar diyeyim. Bunun üzerine bir baktım işte. Ok, meta kritikte benim sevdiğim oyunlar nasıl duruyor falan filan. Bayashok Infinite muazzam bir 93 puanda falan duruyor. Tabii net bir kalite göstergesi değil ama e, insanlar az çok hem fikir yani. Bu oyun güzel abi. Bu oyun çok güzel. Okey, o tarafa girmiyoruz. Beni dövmeyeceksiniz, değil mi? Polisleri diyorum, şeyleri falan diyorum. Çünkü şuradaki adam falan da gitmiş ve burası da bir böyle sallanıyor, şey oluyor. Okey, benim nereye gitmem lazım? Good Time Club'a gidecektim. Good Time Club. Yok orası değil. Orası Shanty. daha. Mete evet, hoş geldiniz. Evet, şey falan yazmışsınız. Yorumlarda şeyi gördüm. Good Time Club. Booker. Ya abi. Ya tüküreceğim ha. Ay handyman geliyor. Hocam. Ölsene lan artık. Şerefsiz. Ölür bir insan yani. O insan değilsin şu noktada. Başka bir şey olmuşsun ama. Gel lan. Ah! Şerefsiz. Öl lan artık. Şuna bak ya bütün cephaneyi harcadım ya. Sen, Sen, e tabii ki kendi yöntemim var. Şuna bak kocaman bir devi şey yaptım. Hiç şey yapmamıştım, beklemiyordum ha. Neyse. Ya keşke cephane verseydi ya. Ulan. Aa şey, voley gun var. Bu ne cephanesi? Karbin cephanesi. Neyse okey, tamam. Evet oyunun hikayesi evet birazcık gerekiyor ama e, artık sonraki katmanlar için öyle. Yoksa yine yüzeysel katmanda yani hikayenin hikayede ne olduğunu az çok anlıyorsunuz. Ekstra detay isteyenler için biraz e, şey yapmak gerekiyor. Ama evet e, daha şey işlenebilirmiş. E, daha e, sade bir şekilde verilebilirmiş bilgiler. Ooo. Bu wow. Evet, böyle detaylar e, genelde şey... E, dünyaya birazcık daha anlam vermek istediğinizde, birazcık daha fazla detay öğrenmek istediğinizde var. Aa, e, o hala var. var. Okay, tamam, en azından... ...şey yapabiliriz, pozisyonla şeyleri ele geçirebiliriz. Ama evet, öyle yani. Bunu yiyeyim. Havapların baştan teşekkür edin bu arada like'larınız, yorumlarınız için, verdiğiniz destek için benim için çok anlam ifade ediyor. Evet seni bir oradan çekelim. Abi ben neden buradan çıkınca herkes peşime düştü yani? Acaba silahçıya mı girmemem gerekiyordu? Neyse seni bir şey yapalım. Ne kadar param var? 478. Hadi bakayım ne kadar olacak şimdi? 478 idi. Oha iyi geldi ha. Vigor. Bakalım geliştirebileceğimiz bir şey var mı? Yok. 777 benim 528'im var. Ama e, alırım bana ya. Şey geliyor bana ya. Aa ver bakayım ne kadar vereceğim. Şey. Oha. Oha. Oha. E alırım abi. Alalım. Bronco yardım. E, ama ben bronco'yu kullanmıyorum ki. Karga tuzağı yardımı için kullanabilirim şu an. Hoş bronco yardımı. Bir düşmanın diğerine zincirleme. Dalga efekti. Ha ha ha ha. Yok. Ee, başka almak isteyeceğim şeyler olacak. Silahlar geliştirmek istediğim silahlar olacak. Başka vigorlar olacak. Mesela karga tuzağına tercih edebilirim. Başka bir şey var mı ya burada başka birileri. Bu tarafta bir şey daha vardı hatırlıyorsan. Evet. Böyle gizli gizli gidip. Lan nasıl görüyorsun oğlum? Arkanda da mı kamera var? Şerefsiz. Tamam neyse dur. Evet hocam. Çok ilginç. Demek böyle söylüyorsun ha. Bakın repeater cephanesi alıyoruz. Yeni yeni silahların cephanelerini alıyoruz. Bunların hepsini kullanacağız. Başka bir şey var mı? Orada başka bir şey var. Buradan görebiliyor muyum onu? Göremiyorum. Keşke mı sevmişim? Başka bir şey yoktur büyük ihtimalle ama. Yokmuş. Şey güzel oluyor. İçinde bir şey olmayan konteynerler açık kaldı. Aha dalır bir 781. Bakalım bunda gerçekten oluyor mu ya. Çünkü genelde bunlar az veriyor. <gülüyor> Yo iyi verdi o. Okey, Çünkü buraya geri dönüp baştan manamı 125 alabiliyorum 19'a. 19'dan çok daha fazla verdiğine eminim. Bu ne? Aa, ver bakayım. Oo, 850 dolar olduk be. İyi, abi çok iyi gidiyoruz ya. ah Harika, altı patlar cephanesi. Oo! evet gördüm. <gülüyor> Abi çok iyi ya. Şş, şş, bak bak şuraya bak diyor ya. Abi harika ya. Abi Spoketown. Okay, <Gülüyor> Bakalım Fitstory ablamız ne diyor yine. Görünmez renk. <Gülüyor> A gittim, yani Finkton e, genelde böyle renkli halkların diyeyim. E, biraz yoğun bulunduğu bir bölge çok büyük bir ihtimalle de yoğun bir şekilde e, yanlış yanlış ne, neydi ya? Ee, yanlış ya, haksızlıklara uğradığı bölge diyeyim. Oraya söylemek istediğim şeyi bulamadım tam kafamda. Şunu alırım ama ne kadar bu? 25 alırım. Etrafa gidelim abi o zaman. Madem bu kadar şey yaptık değil mi? Ay yine donmalar yaşanmış. Lütfen donmalar yaş ne kadar yaşandığını falan yazın hafalarım size çünkü Çözmeye çalışıyorum bu problemi. Görünüşe göre hala tam olarak çözmemişiz. Üzücü ama şu an için şu spesifik an için bir sıkıntı görünmüyor. Olduğu zaman yine siz yazın. Buraya mı girmiştik en yani son? Aa lan burada şey varmış. Onları kaybetmişim. Kaybetmişim değil, bulamamışım. Al ne oluyor lan bana? Ah! Abi, oh ya, şunun cephanesi yavaş yavaş düzeliyor. Çok mutluyum ya. Ha dur, buraya gelmemiştik daha. Good time Club'a gidelim. Hadi bakalım, kulübe. İyi zaman geçireceğimiz bir kulübe gidiyoruz arkadaşlar. Ben volleygamımı yanıma alıyorum. Başka bir şey yok derhalda yani mi çevrede? Ha dur, yukarıda şey vardı. Evet. Burada, Harley'nin bir şeyler vardı. Ben bunları alamamıştım çünkü RPG Japonisi tam uf demek. RPG aldığımız zaman bam diye geçirebileceğiz. Çok güzel. Ee... Ne diyecektim ya ben? Gir vardı ya buralarda bir yerde. Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Lan? Bu ne? Aha gir. Sniper tüfeği varsa ya da sniperle ilgili bir girdir. Neyse bakalım. Sağlık alabiliyor muyum? Neyse. Neymiş bu? Yukarıdaki ölüm. Skylines'da silah saharını %30 artırır. Botlar hep böyle mi ya? Karşılaştırma ne? Hand man intikamı. Aa ben bu yüzden hand o kadar zor, kolay, e, zor öldürmedim yani kolay öldürdüm o yüzden. Ee, hand karşı olan hasarı Kıyafeti alıyorum, doğamıyorum. Yani şu an Skyline'ları kullanacağımı sanmıyorum. Ya, kancalar var ama. Şöyle, zıplayacağım buraya. Burada bir sandam var. Hey hmm. hey hey hey, okay. Wow. Okay. Kanım dondu bir ançı yani, oldum. bu um, kadar <gülüyor> ya gerçekten yani hoş değil şu an. Ey gidelim o zaman. Time klaba gir. Gir bakayım. Alanı terk et terket Bir <Gülüyor> storien anlaşmamızı oynayacağını güvenmiyorum. Zengin, fakir, üç kağıtçı her zaman üç kağıtçıdır of interview is one where the applicant doesn't know he's being evaluated <laughs> but i've watched you since the other day at the lottery you're a brute and in times like this Use a brute. What do you want, Fink? My labor unrest is coming to it. Now, Fitzroy has got the all riled up. A man like me could have use of an old Pinkerton like you. Mesela bu kadar küçük bir şey diyebilsek, tabii adam ben istememişler oynayarken ama yani, okey abi hadi birlikte çalışalım falan diyebilsek. Şapka. Exact, kovuldu. Evet, böyle kovuluyor. Bu noktada işe ne kadar girmek istiyorum? Burası tartışılır. Karbini almayacağım. Teşekkürler. Bak, Tuz şey falan filan adam savaşmış yani aslında. Ama çok şey yapamamış. Neyse. Bir şeyler var mı burada? Çalacak, yürütecek alacak. Yoksa. Aha. Aman abi dur oraya girmek. Geniş, geniş bir mekana benziyor sıkıntı olabilir yani. Hah dur bakayım. E, ta, altı patlarım var artık benim. Altı patları gerçekten geliş... Abi neden geliştiremiyorum ya altı patları? Neden geliştiremiyorum ya altı patları? Neyse şarjör geliştirmesi. Karbin grubu silahların şarjör kapasitesi %50 artar. Artsın mı acaba? Artsın ulan. Dur, dur 949'un um var. Burada iyi seçelim. Şarjör yükseltmesi ve bunu aynı anda alabilirim. Shotgun'u ne kadar kullanacağım bilmiyorum. Çok da kullanmam büyük bir ihtimalle. Bu ne? Voligan hasarını %25 artırır. O aslında elimde Voligan varken bunu da alabilirim ama... Bilmiyorum ya Voligan böyle bir süre kullanıp sonra bırakacağım bir silaha benziyor. Ve Karbin sürekli sürekli döneceğim bir Neyse alalım hepsini al alacağız gibi geliyor zaten bir noktada. Ee, şarjör yükseltmesi. Tamam hadi bunu da şey yapalım. Üff %100 artırıyor. Var makina tüfeği kaldığımız zaman zaten elimizde vigor da var. Hani şarjör kapasitesini %50 artırıyor. C'ye dönecek, Minigun'a dönecek. Buna baktık zaten. Ulan bunu şunu yapabilirdim ya. 74 bakalım ne kadar verecek. Bunu yapsaydım daha ucuz olurdu büyük bir ihtimalle. DS'ların biraz daha ucuz oluyormuş. Yok, 456 hala. Neyse boşver bir şekilde şey yaparız. Bakalım kinetoskop neymiş bakalım bu. Suçlar şendi Town'dan gelir. Fink'in işçi konutları direncilikten rahatsız ediliyorlar falan filan. Fink mülklerinin yıkımı. Ve daha beteri. Fink kendi güvenlik şefini suçluyor. Patronun artık sabrı kalmadı. Ha, kendi güvenlik e, şefinde asmış yani, şeylere kalmamış. Eee, görev bilincinin bayağı yüksek bir görev bilince sahip olmasını bekliyor Fink, güvenlik şefinden. Eee, biz de madem iş başvurusunda bulunacağız, hadi hapıplarım. Elimizden gelenin en iyisini yapalım ve gösterelim bakalım. Ne kadar şey yapılabiliyor, selam. Şenlin, Wouldn't want to disappoint the Şuradan mı gelecek acaba? Hay <gülüyor> <gülüyor> tüküreyim. There, dur dur dur. Faibman'ı başka şekilde halletmemiz lazım. Bekle bekle. Dur hocam bekle. Faibman'ı nasıl hallederiz? Kargaya, kargalarla Faibman'ı ben öldürürüm ki. Hocam bir buraya gelin. Siz bir buraya gelin. Ben sizin bir cam. Ah geller geller geller. Zır ee, zır zır zır zır zırh. Zırhım hemen düştü ya. Gel kaçım gel. Aa. Where getting in heaven's Ya. Ya. No Aa daha şey var. Kim lan? Daha saldıran var ha. Neredesin? Aaa. Parkta mı? Dur hocam geliyorum. Dur dur. Sakin sakin. Neredesin? Birisi şatkan mı sıkıyor bana? Nerede ya? Lan kaçırıyorum ha. Aaa oradasın. Tamam. Dur dur dur abi dur. Şuradan voley silahını şey yapsana. Bu herif uzun mesafeli... Şey, kısa mesafeden vurabilen silahla uzun mesafeden atış çalışıyor. Benim bir yararıma bu. Dur kaçın 5 dakika lütfen bekle. Aa bunalır mı ha? 25 bana harika. Eee bu ne? Ha harika. Neredesin şimdi nereye kaçtın? Al bakayım. Oo, yok lan şey değilmiş. altı patlar şey varmış. Harika. Böylece bu silahımın da mermisi doldu. Sonra Ay. Ay. Girl, Ay. Do ya. Wow. Nerede ya? Nereye kaçtı? Gel gel gel gel, sana yapacağını biliyorum ya, gel gel. Ah! Şerefsiz seni. Beni hazırlıksız yakalayacanım sandın. Ama dur şeyler. A, lan, oğlum. Güç. Okay, şey geliştirmemiz iş aramız. Gelin bakayım. Harika lan. Dank. Ha, şimdi biraz bu silahı tutuk, kullanalım ya. Yok, true rival is diyorsan okey biz buna geçelim. Lan dur Dur bakalım ne olacak Aa şerefsiz yukarı geliyor lan Şerefsiz seni. Ne olan ha? Ya abi. Bir sakin olun ya. Okey. Okey miyiz? Hayır değiliz. Ver bakayım. Yaptın mı? Benim adımın benim Alındı mı Bay Finch? Çok Sen onu salla over tamam, onu yıkalım birlikte bana yardım etsin. Ne şey yapalım yani bir şey düşmüyor. You're a tough Hocam bir sakin olsak şey yapsak. Yani Sen i̇şte dur bakalım. Aşağılarda şeyler falan vardı. Evet güzel bir iş görüşmesinden geçtik bence. Her ne kadar bu çok e, ilgili olmasa da bence harika bir iş görüşmesinden geçtik. Güzel e, bir impresyon bıraktık yani bir izlenim bıraktık. Hoşuma gitti benim bak. Bakalım dağları belli yine 293. Bakalım ne kadar alacağız. Eh 20 aldık en azından. Kendi kendini şey yapar duruma geldi. 25 manayı alırım. Kompalıya şu an gerek yok. Baka... Ne? Yok, bakın okay, gider. Şeye baktım. Ver bakayım. Hadi. Şimdi kullanmadığımız başka silahlar varsa onlara geçeceğim ama biraz da altı patlarla şey yapmak istiyorum. Boşu altı da kullanacağımı düşünüyordum ama pek de kullanmamışım. Buralarda bir şeyler var mı diye bakıyorum. Normalde nereye gidecekmişiz? İleri gidecekmişiz. Oraya sonra gideriz. Hemen şimdi gitmemize gerek yok. Tamam dur kızım sakin sakin. Biraz sakin olabiliriz. Biraz sakin olabiliriz ya bence hemen hemen gerek yok. Yani. Neler neler varmış burada acaba? Biliyorsunuz looting benim. Hobim. Hobi olarak ee, lootluyorum böyle milleti falan lootluyorum. Mekanları lootluyorum boş zamanlarımda Öyle yapıyorum ben. Nerede lan? hiç Hiçbir yerde yok mu? <Gülüyor> dur Eliza bir şey buldu. ha dedi. Ha yok sen buna bakıyorsun ya. Eliza önüne gelen her şeyi... aa çok ilginç diyor. Çünkü ona göre ilginç. Heh. Sen yine Vigor'sun. Sen 381 var şu an bende. Bakalım ne kadar alacağız. Hadi bakalım lan aşağı düştü. Hah dur. Hişt. Hah. E iyi, 20'den fazla. Bu neymiş? First Lady. Aa, bizim gideceğimiz gemi. Şu herhalde gökyüzünden geçen. Aa, dur 5 dakika, 5 dakika. Şey kimdi? Ee, First Lady yapanı kimdi? First Lady William R. Foreman. Diğerleri de Foreman mıydı ya? Size dikkat et ya, dikkat edin demiştim ya. Diğer böyle küçük belgeselimsi. Videoları yapan da William R. Foreman mıydı? Labo, labo, okay. da yine para var. Harika, bayılırım La tuvalette bırakılan paralara. Birisi şarap içmiş. Abi, yani okey. Güzellikler ve renkler tartışılmaz, o yüzden şey demeyeceğim. Ama yani tuvalette de otururken şarap içmek bilmiyorum sağlık mana servet inanç ayla cool. Ha şeye bakalım şimdi ben bunu şey yaptım bunların şeyleri düştü mü acaba çatışma makinesi karga tuzağı yardım ve bronk yardım yok a karga tuzağı yardım istiyorum ya çok işimize yarar ver bakayım ne kadar gelecek yine Binlerce duvar gelecek ha. Ha yok. Şey merak ediyorum acaba bu bulduğu paraları mı veriyor yoksa bulduğu paraları biriktirip mi veriyor? Ha İşte işte bu. Ama ondan önce bu ne abi? Aman ha bu. Okay. Bunları alırız. Burası da daha e, seçkin bir kitlenin gelip takıldığı yer herhalde. Veya mekanın yöneticilerinden. By thinking falan filan. Harika, tuzumuzda da full oldu. E free sample, hadi bakayım. Füzyon al, infüzyon. Aa, evet, kalkana vermişim ya ben, şey manaya vereceğime. E bunu manaya verdim o zaman. Şöp Ay o, o kadar artmadı. Okay, that's cool. Mana dolu. Füzyon aldık, infüzyon aldık daha doğrusu. Burada başka bir şey var mıdır acaba? Bu ne? At. Babanca. Para. Başka bir şey yok sanırım. Ne bu? Hey there ladies and gents. Selam diyor. Baylar bayanlar. E. Hey. Tamam. Yok. Oh. Hadi gidelim o zaman devam edelim. Gerçekten gitmemiz gereken yere gidelim. Var mı bir şey kaçırmamışsındır ya? Bir şeyleri kaçırdım diye hep böyle bir korkum şey oluyor yani. Bu ne? E şey di. Employee zone ne? Oo. Evet Ah finken. Bakalım Fink ne diyor? Bakalım işverenimiz ne diyor? Şimdi biz nasıl aşağıda şey görmüşsek, işte başka bir e, artık boyuttan mı diyeyim, yerden mi diyeyim, nereden geliyorsa gelen müziği duymuşsak e, bunun kardeşi de oradan gelen müzikleri duyuyor ve bir şeyler yapıyor yani. E, ama aynı zamanda sanırım Byfink de e, benzer şeyleri, e, benzer bir uğraşa girişmiş. Burada bir şey mi ya? diyor? Yanlış hatırlıyorum acaba. Neyse yanlış hatırlıyormuşum zaten. Devam edelim Şeye. de hala ilgilenmeyeceksin merak etme. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bağlıyorum bu silahı. <gülüyor> Geriye hiçbir şey kalmıyor ya bu silahı kullandığımda. hoş yine bir şey kullanamıyorum. Ah silahın cephanesini baştan doldurdum harika abi hehehe <gülüyor> hee ya dolapı aramış mı ki? Ha Vox Anarchist. Abi bu Vox Anarchist mi? Bu şey değil mi oğlum? Preston i e. Downs falan değil miydi bunun ismi? Daisy Fitzroy bu. Dead or Alive, labor diyor. Slate yazmışlar buraya. bu ceferlik Lockpick. Abi 18 tane lockpickimiz var. Vab, bir şey bulalım ya böyle. Bir yerlerde bir şey bulalım artık. Ben bunu kullanmayacağım ya. Ben şunu alayım. Dur. Ha. Hah karbin alayım. Karbin yanıma. Neler yazıyor burada? Ah, slate var. En son hücre dolu. Bak, slate de varmış burada. Makineli tüfek cephanesi doldu. Makineli tüfek mi kullansaydık ya? Makineli tüfekleri var mı bun bunlar? Ee, birisi tabanca kullanıyordu, diğeri, diğeri diğeri nerede ki? Diğeri yok. Diğerini çok iyi vurmuşum, yok oldu. Ne bilmek istiyorsun? Keep a lookout. Ulan dev, o I used to work for folks like Fink. Really? I was with the Pinkertons. they call us and when the workers got restless. To do what? Demonstrate the folly of men striking, throwing down tools. You hurt people. I'll tell you this. Sometimes there's precious need for folks like Fitzroy. Why? 'Cause of folks like me. There. Ulan David yapmayalım böyle şeyler. Ama silahını alırım. Çünkü abi mermi kapasitesi 105, şarjörün kapasitesi de 105. Delilik. Ama sevdiğimiz i̇şte, tarzın bir delilik. Dur. Ha burada parlayan bir şey var diyecektim ben de tam. Aa iyi, güzel. Geriye gittiğimizde bulacağımız bir şey olacak. O da e, güzel bir şey, hoş bir şey. Hep gazeteleri atıyorlar oraya. Yakıyorlar. Neden bizi bıraktınız? Bizi neden terk ettin? Şimdi terk et lan, ne oluyor? Tanrım diyor bu çocuğa. Tanrım neden bizi terk ettin? Ben kendi mücadele etmeyi bilmiyorum Tanrım. Bana mücadele edecek sihir gücü ver. Oo. <gülüyor> Throw a bucket of ice water on him. We got three more to bring in tonight. Ya, Elizabeth işte böyle. Ay, bak şey kullanıyorlar ha. İşkence yaptıkları şeye bak. Keskin uçucakları falan kullanıyorlar. Vigor da kullanıyorlar. Adam artık yakmak için, şey yapmak için. Abanca da var. Maca mı kullansak ya bir süre. Hoş, bunu bunu bunu da çok kullanmıyoruz ama kullanmak da istiyorum. Ha ses duyuyorum. Dur bakalım Elizabet. Elizabet öyle dışarı çıkma bizi görüyorlar ya. Bir Tabii köyde davranıyorlar. Nasıl bilis top ya. Şey. <gülüyor> Nereden diyeceğim? <gülüyor> Abi çok iyi. Aa Kamstak, çoktan beri duymadık. Bakalım ne diyor. Bakalım bize Tanrı'nın hangi sözünü getiriyor. Söyle hocam anlat. <gülüyor> to give the vote to the white man and deny it to the yellow, the black, the red. Is that not cruel? But is it not cruel to banish your children from a perfect garden or drown your flock under an ocean of water? Cruelty can be instructive. And what is Columbia if not the schoolhouse of the Lord? Açıkçası bu kayıtlardan bazılarında o kadar da şey yazmıyorlar yani ne bileyim. Ve birazcık daha Yani e, tabii ki o okay. kürtçü konusu ne kadar ikna edeceğiz ama ne bileyim sonuçta propaganda materyali o yüzden. İçeride de vardı daha aydınlık bir ortam belizebek. Neyse öyle işte. Biraz daha ikna olabilirdi olabilir de. Sleep. He looks. You were right. Sparing him was no mercy. Aynen, yani. merhamet etmiyor diye çevrilmiyor da daha çok şey yani. Evet, ona onu hayatta bırakmak merhamet değildi de hocam. Ee, senden çok özür dilerim seni hayatta bıraktım. Seni beyni delmişlerdi, bir şeyler yapmışlar, kötü olmuş. Sen yani iyi bir askerden bir askerin ölümünü hak ediyordun. Ben sana bunu vermedim çünkü <gülüyor> açıkçası afoplar mı göstermek istedin bunu. O yüzden eee Görüşürüz. <gülüyor> ya buna da tepki veriyor ya. Ya üf. Elizabeth'e bak ya. Bunu gerçekten tepki veriyor ya. Bunu düşünmüşler, yazmışlar falan. <gülüyor> Üzerinde hala para var lan nasıl para buluyor güzellerinde? Alırsın yani parayı. Acaba neresinde saklıyor? Ay acaba neresinde saklıyor da ben onu nerede buldum? Ver bakayım ne kadar vereceğim? 1 milyon dolar geliyor. Yok, bir dolar geldi. Aç bakayım burayı Elizabeth. Ah evet şey diyecektim Elizabeth acaba bütün paraları böyle biriktirip mi veriyor yoksa? ...şey mi veriyor? Ee, böyle teker teker bulup mu veriyor? Belki bazen... ...biriktiriyordur. Falan bilmiyorum. Kritik hasarı %50 artırır. E ne var şu an bende? Koşan boğa. Oo ben bunu dolanırım abi. Koşan boğayı salla kıyafeti dolanan. Kritik hasarı %50 artırır ne ya? Ver ver ver. Aa arka. Kontrol e, edelim bakalım giydik mi gerçekten? Evet. Ye! Bir de pantolon gelse. Yok bot mu? Bir de bot gelse böyle güzel bir bot gelse. E, ya fena değil aslında. Handyman'e karşı finish'i yarıyor ama Elbiselerimiz harika olacak. Aa ee, burada gideceğim başka bir yer yok sanırım. Aç bakayım Elizabeth aç. Aç burayı da aç. Elizabeth. Olun iyi ki açtık buraya ya. Harika. Is it, it? Evet. Yep. Number nine. All yours. You're you you? your <gülüyor> <gülüyor> Finkin, uh, abraham fink mi artık neyse ismi uh, propaganda ee, Kamtsakan propagandalarının daha iyi. Bu ya lan? Vox Populi'nin işlediği suçlar, abi birtümen ne suç iş, iş, işleniyorsa da hepsini Vox Populi'ye ya yazıyorlar. Evet, bunu demeye çalışıyorum biraz. Yani Kamtsakan propagandası böyle bir tık daha iyi olabilirdi. de. de çok iyi tabii. Ee, şey yani kötü değil abi. Sadece genel olarak, genel yazımına baktığımız zaman bütün serinin, çünkü yani dönüp bu videoyu şey videosunu yaptığımda okey abi çok Infinity'nin hikayesinde gerçekten neler oluyor falan filan diye bir video yapacağım bütün seri bittiğinde. Ee, o yüzden de birazdan yani böyle ekstra videolar da çekiyorum çünkü çok heyecanlanıyorum o videoyu yapmak için, yapmak istiyorum. Ee, hatta ekstra programlar falan öğreniyorum bu video için. Eee... O videoyu yaptığında anlayacaksınız, yani o kadar güzelce ve detaylı bir şekilde işlenmiş ki bütün hikaye. Hayran olduğum hikaye anlatımı bu ya. Ya bu, ama yani öyle böyle değil. Bu artık böyle. Ken Levine sorumlu bundan yoksa birlikte çalıştığı o ekip mi Kore ekipi bilmiyorum ama yani muh muazzam müthiş. Ay ay abi bir insandan bu kadar kan çıkar mı ya? Evet. Cesedi mi incele? Ulan ceset işte ölü. Hey. Where the hell I see... heads. And I... see tails. It's all a matter of perspective. Why are you following us? Who sent you? Comstock? What do you want What do you see here? From this angle? Dead. Listen. And that angle? Alive. Walker. Chen Lin. The body's gone. It was never here. It's another Columbia. A different Columbia. The same coin. A different perspective. Heads. Tails. Dead. Alive a bicycle gittiler ya, bi... ya bana başka bir seçenek bırakacağını sanmıyorum ama yani başka bir Evrene geçmek şey değil mi ya? Biraz riskli bir hareket değil mi abi? Ne bileyim. Neyse bakalım bakalım. Vox Populi Pink e aşağı yukarı alt ediyor. Eee Vox Populi zafer kazanıyor Çünkü bizden Vox Populi alt etmemizi istiyor. Biz de başka bir evrene gidiyoruz. Hadi geçelim. Tamam, Hadi yok kuvvet. Ah be hayt. Be. Kan yok. It's another world, Booker. Another Colombia. Someone tells me one dead gunsmyth ain't the only thing that's changed. Silahçının dükkanına geri döndük. Dönerde sıkıntı değil. Bakalım. Repeater. Evet, artık biraz biraz da repeater'ı kullanalım. Hazır buradayken. Yanımızda her zaman altı patlarımız hazırda bekliyor. Abi bu silah müthiş alt patlar müthiş ama bunu kullanalım. Repeater şey karbinin e, alternatifi. Vox Populi versiyonu. Evet bu kadar fazla silah da almışlar burada. Yani Vox Populi silahlarının burada olması demek. Burada e, bak el konuldu demek. Yani bilmiyorum bakalım ne, nasıl bir şey ne olacak. Bayağı bir ses geliyor. O selam. Vlogs popülarcılar içeride. Emniyet işini yapmış. Bayağı da kötü iş şey yapıyorlar. Yani. Şuna baksana yara beri içinde şey içinde. Buraya girebiliyor muyum? Burası aynı. Hiç şey Evet hapis. Hapisler hücreler Vox popülaycılarla dolu. Slate ölü hala. Slate hala Slate. Vay be Slate. Ulan oğlum birlikte gidelim desem birlikte gidecektim be. Yani asker gibi ölelim derken hakikaten zaferinden oldun. Hadi birlikte kompstağı aşağı alalım dedi deseler hakikaten aşağı indirecektik. Ne evet, bir şey? Vay varın aranda. Burada şey yapamıyorum. Böyle parmağımı gözümüze sukmuyor muyum? Oh, karısının nasıl yüksek yerlerde arkadaşları var ya. Karısı şey değil mi bunun? Irkçılık yok mu abi bu memlekette? Nasıl şey oluyor? Acaba neyse çok ilginç. Tamam. I don't understand how Chen Lin is alive now. We're in a world where he was never murdered. Somewhere we'll find out why, I suppose. I don't suspect you can change something like that and have everything else remain the same. Gördüğünüz gibi olduğu gibi Vox Populi e, Propagandaları, bayrakları, onları, bunların hepsi burada. Hepsine el konulmuş. Devam edelim. Bu adam. Onları öldürdüm. Üf. evet diğer dünyalarda öldürdüklerimiz kafaları iyice karışmış. Ayağa öldüremiyorlar. Ben sizin acınıza son vereceğim. Bu acımasızlığımdan değil, merhametimden de. Ama şurayı bir kontrol etmek istiyorum ya da ne var burada? Burası değişti mi? Yok aynısı aynı şekilde ama karbin almam. Gerek yok karbine alman, şeyimiz var. Repeater'ımız var. Repeater'la biraz daha ilerleriz is <gülüyor> oh. gel abi oh kritiklerimiz iyi vuruyor ha üf, üf, üf. hadi bakayım ha ölmedi lan adam e döndü Klasüman. Öldüremiyorum ona. Oh, burada da head of security olan eleman e, Fink'in güvenliğinden güvenlik için tuttuğu eleman şey yapmış değil daha kovulmadı yani daha ölü değil yani Vox Populi'yı bir şekilde yenebildiği için adamların içeri alabildiği için şeylerin el koyduğu için Vox Populi tehdit artık kalmadığı için adamı kovmasına gerek kalmadı selam. Makes my head hurt. Hey hey hey, başına almasın dostum. Başarıya insanların sonunu az çok gördük. Güzel. Ama şu an mermi maz. Silahta mermi maz. Sıkıntı değil her zaman diğer silah kullanabiliriz ama ee, şey yani. E mermilerden alamaz mıyız? Şu adamların yerde kullandıkları tamam onlar şey değil. Neyse çok sıkıntı olacağını sanmıyorum ama lavbolar aynı. Vallahi bunlar bir şey yok. Lootlar aynı, Lootlarda sıkıntı yok. Ee, hala param yok, hala fakirim. Burada hala şaraplar içilmiş. O, o bir şey, o konuda bir şey değişmedi. Buraya bakayım. Ne şey var mı burada? Sanmıyorum ama burada da pek bir şey yok. İyi, güzel. Yukarı. Geldiğimiz yöne devam. Karbin yok, karbin kullanmamıza gerek yok. Gerçekten öyle miymiş? Bakalım duvara bakalım şimdi. Duvar asıl değilse... Aa ben seni şey yapmamış mıydım? Aa... Tekrar yükleme artış. Oğlum şeyler azalıyor. Ben tabancamı ne zaman geliştirebileceğim? Atış hızı artırma. Lan koysana benim istediğim şeyleri buraya. Benim kullandığım silahları neden geliştirmiyorum? Neyse geliştiririz biraz sonra. Bu ne? Boş pompalı. Aa ekstra şey loot geldi. Evet buraya asılı birisi yok. Burada kan yok. Demek ki her şey iyi burada şu an için. Bu Aa para iyi lan güzel. Bazı lootlar değişmiş güzel olmuş. Ben şöyle gideceğim. Ve okey. Evet aboplarım up izlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Letra'da de dünya değiştirdik. Dünyayı değiştirdik arkadaşlarım sonunda. <gülüyor> Fink'in güvenlik şefi olacakken işimizden de olduk. Eee, bulacağımız şeyi de bulamadık. Ama bakalım dünya acaba daha fazla ne kadar değişmiş? Neler neler olmuş? Artık bunları da sonraki bölümde göreceğiz. Ve aboplarım... İzlediğiniz için teşekkürler. Keyif aldıysanız e, beğendiğinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Destekliyorsunuz destek bana bu şekilde. Çok teşekkür ederim onun için. E, sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.